Hocam, yine çok önemli bir konu ee, sağlık ihracatında ilk sıralarda e, yer aldığınızı e, yani hepimiz e, biliyoruz. Pandemi döneminde de istikrarlı yükselişiniz devam ed ediyor. En son e, Azerbaycan'da yılın sağlık kuruluşu ödülünü almıştınız. Türkiye Cumhuriyetleri e, Sağlık Köprüsü Projeniz bu çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyetlerle Sağlık Köprüsü Projeniz. Devam ediyor mu? Farklı çalışmalarınızda mevcut mu hocam? Evet. Hastanemizi kurarken şöyle bir cümle yazmıştık. Stratejimizi belirlerken hasta göçüne ve beyin göçüne e, engel olabilir miyiz? Evet. Şeklinde engel olma konusunda mücadele verebilir miyiz? E, gibi. Sonuçta baktım ki şu anda hastaneler içerisinde sağlık hizmetlerinin ihracatında biz ilk onların içerisinde yer alıyoruz iki defadan beri. Evet, Azerbaycan'dan da ödül aldık. Londra'dan da ödül aldık. Yani, daha önce, e, kadar, yani, yani kadar... daha önce... Ne kadar gururunu yaşıyorsunuz hocam. Ama daha önce Türkiye'nin hallerini bilmem sizler bilir misiniz? Türk filmlerinin tamamında bir... Hastalar, hastalar uçağa bindirilir. Londra'ya gönderilir. Amerika'ya gönderilir. Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız, elit bütün kesimler yurt dışına giderlerdi. Almanya'da çalışanlar burada tedavi olmazlardı. Orada tedavi olmayı. Şimdi Almanya'da çalışanlar beni arıyor. Bir ultrason çektireceğim. Gelebilir miyim? Gel. Londra'daki bir telefon ediyor veya bir gelebilir miyim? Hay hay buyur gel diyoruz. Ee, bizim ilk ondayız dedim. Yani 10 tane hasta görüyorsanız... ...bunun bir ya da iki tanesini yabancı görürsünüz. Evet. Hastaneye geldiğiniz zaman... Uluslararası bir hastane statüsünde. Tabi uluslararası... ...hastane... Demin söyledim. Sa hizmet ihracatını... ...Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin... ...belirlemelerine göre... Evet. ...Türkiye'de hizmet ihracatı... ...yapanların ilk 500'ün içerisinde... ...sadece Zeytinburnu Avrasya Olsun. Şimdi bu... ...mutluluk verecek evet. bir şey... Ülkem adına da mutluluk duyuyorum ben. Ama o günleri biliyorum çünkü ben. Bütün hep yurt dışına bir sağlık problemlerinde dediğim gibi yurt dışı, dünyanın parasını öderdi bu devlet. Memuruna da öbürüne de yurt dışına hasta göndermekle. Geçenlerde bir dostumla sohbet ediyorum. 40 bin hasta göndermişiz bu sene. 40 bin hastaya ödediğimiz para... Bizim yurt dışından getirmeye çalıştığımız paraya neredeyse denk. Şimdi ya bu burada tedavi ediliyor. Oradaki doktor da geri buraya gönderiyor onu. Niye geldin buraya diyor. Senin tedavi zaten Türkiye'de. Türkiye'de olabilir diyor. Yani bir e, o dostumdan duyduğum e, bir Aha. cümleyle... E, hocam Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Beni, e, Türk hekimlerine emanet edin e, diyor. Evet, onun değerleriyle zaten biz bugün buradayız. Evet. Ona e, şükran borçluyuz. E, bu alanda her kim katkı sunmuşsa Sunuyor. da evet. hepsine de şükran borçluyuz. Proje devam ediyor. E, Proje. Projelerimiz e, devam ediyor. Sen e, işte şöyle diyeyim, o logomuzu Hı. Bilmiyorum görmek evet. mümkün mü veya arkadaşlarımız ha. da ekranda yani da veriyorlar dediğiniz... logomuzu. Ben göremiyorum. Evet ekranda hocam. Evet. Şimdi o logomuzu da oluştururken Avrupa Asya köprü ortadaki H hastane evrensel evet. hastane dört dörtlük hastane gibi gerçekten İstanbul Avrupa ve Asya'nın en büyük evrensel kenti. Burada biz bunu kurarken de buna yakışır bir e, misyon yüklemek istedik e, kendi şeyimize. Şimdi bakıyorum Türkiye Cumhuriyetleri batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi ya Afrika ile ciddi bir köprü kurmuşuz biz. Biz batı-doğu köprüsünü kuracağız diye Avrupa'nın teknolojisi, Asya'nın insan sıcaklığını biz burada e, var edeceğiz şeklinde e, bir e, yol alışımız vardı. Evet. E, Afrika'da şu anda gayet e, binlerce insan gelip e, bizim hastanemizde ya da ülkemizde e, tedavi görüyorlar. E, bu bakımdan da e, ülke olarak da bundan gurur duymamız gerekiyor. Bir ülkeye sağlık konusunda itimat ediliyor, güveniliyor ise Diğer alandaki e, Sektörleri de Geliştirecek Ve ihya edecek diyorum Gelişmemizin de altında yatan bu Son zamanlarda Turgut Özal'dan bu yana evet. diyeyim, e, Sağlık konusundaki aldığımız Mesafelerinde payı var diye düşünüyorum Ve hocam Ve yine çok önemli Konular Sosyal sorumluluk ve sağlıkla ilgilendirilmesi konusunda öncü kuruluşların başında geliyorsunuz. Son dönemde yaptığınız çalışmalar hakkında da izleyenlerinizi bilgilendirir misiniz? Tabii yakınen ben takip ediyorum, içindeyim Hı. biliyorum ama e, o kadar e, çok sosyal sorumluluk projeleriniz var ki. Programın başında da belirttik birkaçından. Evet. E, eğitim dedik. Siz çünkü çok önem veriyorsunuz. Herhalde eğitimci olmaktan kaynaklı. Evet. Burada şunu tekrar bir böyle bir göstermek istiyorum sizin de. Şu Avrasya Hastanesi çalışanlarının ortak değerleri. Sosyal sorumluluk ve topluma duyarlılık. Evet. En başa koymuşuz. İşte güvenirlik dürüstlük <gülüyor> sıralıyor. Burada bir <gülüyor> pardon vaktimiz yok. Ama sosyal sorumluluk konusunda şöyle bir Kendimizce bir belirlememiz oldu. Evet. Seç diye bir mutlu belirledik. Sağlık, eğitim, çevre odaklı. Evet. Geçenlerde buna çocuk odaklı da dedik. Çünkü o çocukluktan başlamazsan bazı şeyleri yetişkinlerle yapamıyorsun. Evet. Ee, yani çocukken çocukken de verilmesi evet. gerekir. Yani o çocuklara da bazı... Ee, düşüncenin e, bazı Şimdi şeyler. Çünkü çocuklar da çok akıllı hocam. Ee, i̇şte yönünü yönünü iyi belirlemek lazım onun. Evet. Ee, bu akıllı da sonra ne olacak <gülüyor> ona iyi bir e, düşünmemiz gerekir. Sağlık, eğitim e, ve çevre odaklı bütün projelere biz sıcak bakıyoruz. Evet. Bunun için paneller düzenliyoruz, bunun için seminerler yapıyoruz, bunun için işte bakın şurada sağlık evet, rehberimiz. Dergeniz, bu sağlık rehberimiz. rehberindeki amacımız hangi rahatsızlıklarda hangi branştaki doktorlara gidilmeli. Hastalıkların belirtileri neler? Yani hastayla doktor arasındaki ortak dili oluşturmak isteyen bir çabamız. Yine bu dergilerde doktorlarımız halkın anlayacağı dilden ee, sağlık okur yazarlığını geliştirebilmek için e, bu dergide de az alın terleri yok. Evet. Ve kurulduğumuz günden bu yana hiç aksatmadan yürüttüğümüz bir faaliyetimiz bu. Sadece pandemi döneminde e, sakıncalı olması sebebiyle bir ara verdik. Onun dışında sürekli e, sürdürebildiğimiz bir e, hareket diye Düşünüyorum Ve yine hocam e, Dijital panellere çok önem verdiniz Yani pandemide durmadınız Pandemide hasta kabul edilirken Tabi evet. e, Sektör 7-24 Çalışan bir sektör yani... Tatili yok e, Özel günü yok Bayramı yok Gecesi yok gündüzü yok. Evet, siz de biliyorsunuz çok güzel bizim orada bir çok amaçlı konferans salonumuz evet. var. Yani eğitimlerde kullandığımız konferansları kullandığımız sağlık bakanlığımızın biraz önce söylediğim sağlıkta okur yazarlık projeleri için o eğitim salonu doldu taştı. Pandemi öncesi. Evet. Sonra bir baktık ki yapamıyoruz bunu. E, Demek ki teknolojiyi ayak uydurmak lazım. Orada da teknoloji Orada gündeme da geldi. Orada da hemen teknoloji gündeme geldi. Ve sağ olsun arkadaşlarımız, İkibar Ömer Bey de burada. Evet, Ömer ee, Bey, Gönül Hanım. Gönül Hanım bunu e, severek, hakkıyla, evet. layıkıyla e, yaptılar. Çok da yapıyor, başarılılar. Yapıyorlar. Yani bir bakıyorum 40 bin, 50 bin. Ya biz o zaman 40-50 insanı topladığımız çeviriyorum. Evet yani o konferans salonumuzda yer ama, bulunmuyordu. Tam, ama, e, ama izlenme oranlarına baktığımız zaman Müthiş bir yayılım. Paris'ten arayanlar var. Yurt dışından arayanlar var. E, yani e, zaten bu yaşadıklarımızda dijital çağa uyum sağlama bakımından da Avrasya Hospital gerilerde değil Evet. Çok da ileride değil ama Belli bir yerde diyeyim söyleyeyim o Güzel ya. bir yerde hocam evet, evet, tabii güzel bir İşin yerde. içinde olduğunuz için Dışarıyı görmüyorsunuz d ama yani Bu çağa yetişmek mümkün değil Yani Çok evet. ciddi evet. bir Dönüşüm var şu anda Kimse farkında değil Yepyeni bir Dünyayla biz karşı karşıyayız Yepyeni bir dünya Geliyor Her bu dönüşüm sıralarında Evet böyle bazen ekonomik krizler de oluyor. Sağlık krizleri de oluyor. Salgınlar da oluyor. Evet. Hep dönüşüm vakitlerinde bunlar olur. Peki hocam o, sağlık krizlerinin yaşandığı dönemlerde pandemi. Pandemi döneminde hasta kabul ettiniz. Ee, yoğun bakımlar <gülüyor> e, aktifti. Ee, bazen dışarıda yoğun bakımda yer bulamayanlar, hastanelerde yer bulamayanlar, e, Avrasya'da hizmetlerini çok konforlu bir şekilde aldılar. Yoğun bakımlarınız tertemiz. Yoğun bakımda yatan hastalarımıza bakan hemşerilerimiz çok başarılı. Hasta bakıcılar çok başarılı. Evet, Hı -hı. pandemi döneminde biraz değerlendirebilir misiniz? İşte o gizli meçul kahramanlar. Evet. Bizde Türkiye'de Sağlık Bakanımız 11 Mart'ta açıkladı pand, COVID olduğunu. Ama öncesinde siz hazırlık yaptınız. Ta aralık ayında, e, bütün zaten onu normal standartlar gereği, herhangi bir salgında nasıl davranacaksın, nasıl planlayacaksın? Bazı kurumlarda bunlar kağıt üzerinde kalıyor ama biz de kağıt üzerinde kalmamasına maksimum derecede özen gösteriyoruz. Tatbikatlarını yapıyoruz. E, 2019'un şey, aralık ayında biz bu konuda verdiğimiz seminer var. Evet. Pandemi gelirse neler yapacağız? Ocak-Şubat aylarında e, toplantılarımız var. Çin'de bunu görünce onların nasıl diye onların algoritması nasıl olacak falan gibi bütün hekimlerimiz bu konuda e, gerçekten Elçimdeydi. o hastanenin de bir, dört dörtlük bir e, hazırlık içerisinde e, oldular. Pandemi döneminde e, evet 5 Mart'ta bizde ee, o kuşkuyla tomografi falan çekildi. Sonra bir baktık ki, yani ilk e, COVID'da hasta bizden geçti diyemem ama e, ilklerden bir tanesi, evet. ilk tedavilerden biri de e, küçük köydeki hastanemizde e, gerçekleşti e, diye düşünüyorum. Bir şöyle gelirken bir bakayım dedim. Ya ne yapmışız biz? Ne kadar şey yapmışız? Bir baktım ki 72 bin insana PCR testi yapmışız. 72 bin insan. Anadolu'nun birçok evet. yeri, nüfusu. Sadece Zeytinburnu rakamlarını söylüyorum. Öbür tarafları <gülüyor> almadım. Şu anda onu şey yapmıyorum. E, bin tane e, insana yatarak Covid teşhisinden bir insanın yoğun bakımı artı servis olarak yatarak tedavisini yapmışız. Ee, bu ara 45 bin hiçbir ücret almadan 45 bin insana aşı yapmışız. 10 bini Sinovac, 35 bini Biontech. Evet. Ee, yine 6.300 civarındaki e, hastaya antikort testleri yapmışız. Yani onun için sağlığın özeli, kamusu yoktur. Sağlık deyince akan sular Doğru. durur. Doğru. Ee, özelinde kendine özgü katkıları vardır. Para verebilenler gelir oraya, veremeyenler yani devletin üzerindeki ağır bir yükü kaldırmış oluruz. Aksi şu anda devletin hastanelerinde <gülüyor> yaşananları e, insanlar görüyor. Ne Doktora bakıyorsun yetişemiyor. Öbürüne hasta derdini deva bulamıyor. Yani, hasta doktora bir şey de söyleyemiyor. Hiç hocam. olmasa bir şey Allah. de söyleyemez. Ama hiç olmasa parası olanlar gelsin. Ve özenlerde gece gündüz doktora alıp bilgi dahi alıyorlar. Evet. Birebir çünkü gündüz, ben bire, hastalardan dinlediğimi burada evet. dile getiriyorum Söylesin. hocam. E, peki hocam hastanenizde e, ha, Ayrıca bu ara Şunu da burada sizin kanalınıza Duyurmak isterim yeni sağlık bakanlığımız e, Bu aşıları Hep bedava yaptırıyor evet. Yapancısı da yerlisi de Şimdi çok güzel bir şey Yaptılar ya hiç olmasın Bu ülkede ikametgahı Olmayan pasaportla Gelmiş bir insan Buraya bir vergi ödememiş bir şey ödememiş Buna da beni bedava Çalıştırma Şimdi onlardan bir ücret alabilme kapısı açıldı. Henüz daha alamadık ama bu da bakanlığımıza ayrıca doğru, akılcı bir yaklaşım. yaklaşım, yönetim diyeyim. Çünkü o insanın bunu ödeyebilme gücü var. Ama benim insanımın gerçekten aşağıya evet, ödeyebilecek yok. gücü yok. Ya bırak alabileceklerden alalım Alamayacak. zaten alamayacağımız, almıyoruz. almıyoruz zaten. zaten yani bu alamıyor. hipokrattan bu yana bu iş böyle. Evet. Yani özel bir kanla gerek yok. Yani sağlık işi böyle. Yani hep parayla olmaz. Bedava da olmaz. Bedava olunca yani bu, bu değirmenin suyu nereden gelir? Evet, değirmenin suyu e nereden gelir? Devam etmesi gerekiyor bir şekilde. Evet. E, peki hocam, Covid 19 testi yapılıyor yapılıyor. Hastanemizde <gülüyor> aynı zamanda aşılar da yapılıyor. Az önce aşılar dediğiniz gibi. Aşılar da yapılıyor. Hı -hı. Aşılar da hepsi yapılıyor. Ve i̇şte Bazen gün de bin de. tane aşı yapıyoruz orada. E, gelip gördüğümüz evet, zaman. Evet. Koridor... Çok güzel bir ekibimiz ben, var orada da. Güler, gözü, tabii güler ben yüzü. Ben şimdi onda da çok özel hassasız birçok yerlerde hastanenin dışarısına çadır kuruldu. Oralarda aşı yapıldı. Ve biz en güzel yerimizde Evet. en sıcak yerimizde veya en serin yerimizde en, en yani, kaliteli elemanlarımızda bu aşıları bila ücret yani ücretsiz evet. yaptık ve çok demek verdiler oradaki evet, ekibimize de e, başarılırdı diliyoruz teşekkür ediyoruz hocam 2021 yıllık kısaca özetlemek gerekirse neler söylemek istersiniz 2021 yılının son yayınında sizin hmm. ne yapacağız hocam? E, dakikalarımız bitiyor mu? Evet sonlarına ne kadar yaklaştık. E, sonlarına yaklaştık o zaman. Evet acısıyla tatlısıyla evet. kocaman bir 2021 yılını bitirdik. Ama bu yıl gerek sağlık konusunda gerek ekonomik boyutlarıyla çok hassas. Ve 2022 yılında da hassas olma ihtimali var. Onun için bu hassaslığa zaman zaman eğer biz tedbirlerini alamazsak, eğer bu konularda gerekli yeterince önlemlerini alamaz isek, sıkıntılarımız, yaramız daha büyüyecek. Kıyamet kopmayacak ama... Dikkat edelim, dikkat, tedbirlerimizi, tedbirlerimizi alıp dikkat edelim. Daha biraz böyle e, eski bizim baba, dede dostu tasarruflu olalım, israf e, etmeyelim evet. gibi gibi e, bu konular aklıma geliyor. Ama 2021 yılı yine e, Mehmet abimi kaybetmenin Mehmet Meriç. Bey'i kaybetmenin e, acısı tarif edilemeyecek durumda. Allah onların mekanını cennet, ruhlarını şad eylesin. E, bu da bizim, bizlerin e, önemli kayıplarıydı. E, acı boyutuyla bu. E, güzel boyutlarını da yaşadık. Tatlı boyutları da var. Ama bir tek elemanımızı çıkartmadık. En önemli mutluluk Eksilmedi. ve cidduğun değil yani hocam? Bu, evet bıçak sırtıyla gittik. Evet. Yani evet. o yol kolay hala her hafta her ay. Mutlaka yöneticiler bir araya geliyoruz. Diyoruz ki eyvah burada şu tedbiri alalım. Eyvah burada bunu alalım. Ama hiçbirini Çalışanlarımıza ve hastamıza yansıtmamak için e, maksimum derecede gayret göstermeye e, çalışıyoruz. Peki hocam, 2021 yılını anlattık kısaca. Heh. 2022 yılı geliyor. 2022 yılından beklentileriniz nelerdir? Ve Hem eğitimci hem de bir sağlık e, kurumu yöneticisi olarak gençlere önerileriniz neler olur? günlerde çok yakın arkadaşlarımın, çocuklarının yurt dışına gittiğini gördüm. Beyin göçü mü? Gerçekten evet. Şey ben bundan 20-30 yıl önce beyin göçüne engel olmak e, hasta göçüne de engel olmak gibi bir yola çıkışımız vardı. Sanki 30 yıl geriye gidiyoruz. Şu kaosta, şu krizde e, gençlerimizin burada 200 dolara, euroya, 300 euroya iş bulamazken gelişmiş ülkeler ona verecek. En az 2000 euro verecek. En az 3000 euro. Bugün ama benim ölçülerimle 2000 euro, 5000 euro çok büyük para. Evet. Çok büyük para ülke şartlarında. Şimdi bir defa bunu söyleyeyim. Yani e, fakat Gençler bu toprakların Bu ülkenin kendilerine ne verdiğini Bu yatırımın öyle Başkalarının 50 lira 100 lira fazla vermesiyle oralara Gitmenin e, Bu topraklara olan borcu Üstüne yatmak demektir Bir insanı yetiştirmek öyle kolay Olmuyor okullarıyla Yani insana yapılan yatırım e, Böyle bir Kuşkum var İnşallah bu açı büyümez biz de yani özellikle kaliteli insanlarımızı sakın ha öyle sıradan insanlara almıyor onlar kaliteli insanlarımızı hemen e, alıp gidiyor doktorlarımız gitmeye başladı bu biraz korkutucu değil mi? Yani e, boyutları 1200-1300 gibi ama bu algı eğer bunun ama. tedbirleri alınmaz ise eğer buna dikkat edilmez ise kim dikkat edecek derseniz, anneler, babalar, toplum, evet. yöneticileri hepimizin ama. Yani bir kişinin değil. Yani bir problemi çözerken başka bir problem, daha büyük bir problem, karşılaşmamak, e, karşılaşmamak gerektiğini düşünüyorum. E, şöyle ben bu vesileyle herhalde son dakikalara geliyoruz. <gülüyor> Ee, hastalarımıza, çalışanlarımıza ülkemiz insanlarına sağlık, mutluluk ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Ee, bunu hak ediyor bu. Evet, toplum bu, bunu hak bu ediyor. Bu toplum buna hak ülkemiz ediyor. Ülkemiz çok güzel. Birçok programda dile yani, getiriyorum. Türkiye'miz çok güzel. Çok çok güzel lafı bile... İstanbul biraz, daha farklı bir güzel. Yani daha gü güzel bir şey. Ee, gerek demin de söyledim. Sağlık ve ekonomik boyutlar bakımından zor bir yıl geçirdik. Yine zor yıl olacak. Ne pandemide ne ekonomik durumlarda henüz daha problemi çözebilecek durumda değiliz. Tedbirlerinizi alın Tedbirleri, diyorsunuz. Bu, bu tedbiri birey de almalı, aile de almalı, firmalar da, işletmeler de almak zorunda. Dünkü gibi değil. Lambalarını söndürtünler. Ben geçen ay her kişi başı bin küsür lira elektrik parası ödedim. O bolluk zamanı değil bu. Evet. Dediniz ya israftan kaçının. Israftan. Yani bunlar herkes gücünce bir tedbir almaya e, gayret, gayret göstersin. Ve dijital çağın ne getireceğini e, şu anda kestirebilenler yok. Yepyeni bir dünyanın insanlar olacağız. Belki ben göremeyeceğim. ama Hocam, size... sağlık, sağlık, versin size. Amin. Ama sizler göreceksiniz. Bu 50 yıllık yaşamın boyunda, tecrübelerimde bunu bilinçli şey olarak değil, spontan söylüyorum. İçimden böyle geliyor. O insanların gidişi üzüyor. Tam tersine oradan yetişmişleri bizim buraya getirmemiz lazım. Ama buradaki yani, gibi... beyin göçünü önleyelim diye. Yani siz de tanırsınız. Bizde bir kardiyoloğumuz vardı. Evet. Gitti öbür. Yani Peki bunlar giderse yerine kimler gidiyor? Yerine yerine yetişmiş Çünkü hekimler var mı? Yetişmiş en büyük önemli. sermayemiz, sermayemiz bizim yetişmiş insan sermayesi. Evet. Yetişmiş, yetkin, yetenekli insan sermayesi. Bu sermaye başka bir hazinemiz yok. Elimizdekilerin kıymetini e, bilelim. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Bu formüller içerisinde, bu krizlerde e, bu insanların kıymetli olduğunun her aile farkında olursa, her firma farkında olursa, her birey farkında olursa orada mutlu olmayacaklar, onu söyleyeyim. Buradakiler kadar mutlu olamayacaklar. Ama biz onları mecbur ve mahkum etmeyelim. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz mesajlar çok önemliydi. Ee, ülkemize çok büyük e, katkılarınız var, sağlık sektörüne çok büyük katkılarınız var. Ben bu anlamda size, Urla ailesine ve tüm Avrasya çalışanlarımıza, sağlık sektöründe hizmet veren tüm gönül insanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de tüm izleyicilerimize... E... Saygılar, selamlar sunuyorum. Tekrar tekrar sağlık, mutluluk dileklerimi iletiyorum. Çok sağ olun hocam.